İşten çıkarmanın yasaklanmasını konu alan yasa teklifi taslağı görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu. Teklif ile işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak. Ücretsiz zincir çıkarılan iticiye günlük 39.24 TL ödeme yapılacak, aylık 1177 lira 20 kuruş. Ödeme yapılacak. 15 Mart 2020 tarihi itibariyle işten çıkarılıp işsizlik maaşına hak kazanamayana 3 ay boyunca günlük 39.24 TL ödeme yapılacak. Arkadaşlar malumunuz virüs nedeniyle işsiz kalan arkadaşlarımız oldu. Ücretsiz izne çıkarılanlar oldu. Bunun mukabilinde işsizlik maaşına hak kazanamayanlar. Yani bazı mağduriyetler yaşadı. Bu mağduriyetlerin giderilmesi adına bir çalışma hazırlanıyor. Bu çalışmanın kapsamı nasıl değişir? 3 ay mı olur? 6 ay mı olur? Bununla ilgili görüşmeler sürüyor, devam ediyor. Ayrıntılar geldiğinde başvuru nasıl yapılacak? Başvurunun şartları ne olacak? Başvuru yönleriye yapacağız. Bununla da ilgili detaylı bir videoyu hazırlamayı düşünüyorum. Takipte kalın. Bugünlük kısa tutuyorum arkadaşlar. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın, hoşça kalın başka bir videoda görüşmek üzere.